Değerli Yeni Mesaj TV izleyenlerin, an itibariyle İstanbul'da beklenen kar yüzünü gösterdi. Şu anda İstanbul Bahçeli Evler semtinde saat 19.35 itibariyle kar sulu sefken şeklinde yağmaya başladı. Saat 19.00'da başlayan kar yağışı Büyükçekmece'de devam ediyor. Edikdüzü'nde kar yağışı şirketli şekilde devam ediyor. Şu an İstanbul Beykoz Karlıtepe'deyiz. Muazzam bir kar yağışı var. Sancaktepe'de saat 9 civarı müthiş bir kar yağıyor. 7-8 santim kar var şu anda. Burası küçük Çamlıca. Şu anda yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Araçların üzeri yerler apartmanların üstü kar tutmuş durumda. Bu şekilde devam ederse yarın 20 santimlik karla uyanırız. Evet burası Başakşehir. 1 saatten beri artan tempoda kar yağışı devam ediyor. Evet. Şirin evlerde şu anda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. An itibarıyla Verdiğimiz görüntüler bu şekilde. İlerleyen saatlerde sanırım daha da yoğunlaşacak. Burası gün, gün gören. Saat 7. İnce ince kar yağmaya başladı. Çok güzel yağıyor. Lapalapa lapa yağarsa daha güzel olacak inşallah. Evet şu anda Fatih'teyiz. Fatih'te kar yağışımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi damların üstü olduğu gibi bembeyaz oldu. Şu an saat sekiz civarları falan. Şu anda İstanbul Değilip Güzük. Füyat tarafı, metrobüs son duraklarının olduğu bölgedeyiz. Kar yağışı şu anda durmuş durumda. Sakin bir ortam. Fırtına öncesi, sessizlikte olabilir. Saat şu anda 19.45 Burası Kartal Yakacık, İstanbul Beklenen kar yağışı Başladı sayılır Şu anda lapa, lapa yağmıyor ama ince ince bayağı yoğun bir şekilde yağıyor. Evet İstanbul Gayettepe'deyiz. Kar çok yoğun bir şekilde yağıyor. Fırat Ulu'nun evinden kar manzaraları.